Beyler bayanlar selamlar. Bugün karşınızda hem bir farklı proje, aslında bu projeyi tanıtmayacağız. Sadece bir çekilişi, bir ödülü, bedava NFT'si olacak. Hem ondan bahsediyor olacağım. Hem her zamanki bir Sandbox etkinliği var. Yarın son günü onu sizlerle nasıl yapılacağını göstereceğim. Ve bir tane de borsadan direkt para kazanma şansınız var. Ama bunları hemen yapmanız gerekecek. Neden mi? Sandbox'ın yarın son günü Aynı zamanda diğer borsa etkinliğinde de belli bir sayı limiti olduğu için daha sonrasında gelenlere dağıtmayacak arkadaşlar. Neyse daha fazla geciktirmeden hemen şimdi tüm bu projeleri sizlere adım adım göstereyim. Hadi geçelim videomuza. <gülüyor> Öncelikle birinci Stand başlayalım. Eğer siz bunu halihazırda hazırda çoktan yaptıysanız birazcık elini sarıp diğer yapılacaklara bakabilirsiniz. Ama yapmamış olanlarla devam edelim. Ne yapıyoruz arkadaşlar sen baksana zaten bilgisayarını yüklediniz ve oyuna girdiğinizde hemen sizi bu atıyor. Ardından da O tuşuna basıyoruz ve M tuşuna basıyoruz. Sizi haritaya yönlendirecek browserda ama harita Brave'de açılmıyor. O yüzden ben de burada hazır halde bekleyen diğer yere geçeceğim arkadaşlar. Opera'ya geçeceğim. Chrome'da da çalışıyor Opera'da da ama Brave'de çalışmıyor. Haberiniz olsun sonra niye açılmıyor demeyin. Daha sonra karşımıza bir harita geliyor ya. Hemen şurada Zalya sektörü var. Zaten Social Contest kısmında görebilirsiniz. Üstüne tıklayacağız. Şuna Accept diyelim. Kaybolsun ki Play'e görebilelim. Ardından Play'e basıyoruz ve uyarı çıkıyor. sandbox Launcher'ında çalışsın mı diye. Buna Evet dedikten sonra Travel'a tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bizi gerekli haritaya yönlendirecek. Bu haritada da yüklerken bir anda anlatayım. Ne yapacağız? Bu sefer yine bir kuş bulacağız geçen sefer ördek bulmuştuk bu sefer de bir kuş bulacağız ve onun yanındayken yine fotoğraf çektirilerek arkadaşlar gerekli bir form olacak neredeydi o form hemen hop şöyle alta basarsak bunu aşağıya atabiliriz Şuradaki hemen e, sen baksın sitesine giderek arkadaşlar Sizin kontes kısmından şu live yazan yere zaten ne zaman biteceğini de görebilirsiniz 10 Haziran 6 p.m diyor UTC 0'a göre yaptıysa akşam 9'a kadar vaktiniz olacak. O yüzden ertelemeden yapın yarın arkadaşlar. Ödül olarak ne veriyor? Bir yandan da onu konuşalım. Yüklenene kadar şöyle açalım. 200 cent verecek. Bu da yaklaşık olarak ne yapıyor? 4000 hesaplamıştım ben. 4500 lira civarında bir şey yapıyor. Çıkmaz demeyin yapın. Her videoda bunu söylüyorum arkadaşlar. Gerçekten çıkıyor. Tekrar tekrar aynı kanıtları size göstermeyin. Bu arada harita yüklendi mi? Ya, sandbox'ında maalesef böyle bir optimizasyon sorunu var. Hayvan gibi bilgisayar olsa da bazen reset atmamız gerekebiliyor. One eternity later. Yaklaşık 10 kere denektikten sonra hala oyun açılmayınca en azından bugün bu videoyu çıkartayım da yarın kaçırmayın diye size yerini gösteremeden sadece ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğim. Gördüğünüz üzere zaten bilgisayarında hiçbir problem olmamasına rağmen oyun optimizasyonu leş gibi olduğu için aha bu ekranda takılıyor umarım sizde takılmaz bir de daha sonrasında kayıt almıyorken kendi başıma deneyeceğim artık peki ne yapmanız gerekiyor hemen linkimize geri dönelim bu ördeği bulmanız gerekiyor ve daha sonrasında da arkadaşlar şuradaki hemen linke tıklayacaksınız bu zaten sizi nereye yönlendirecek biliyor musun Sandbox'da şurada contest yeri var ya oraya yönlendiriyor burada da katıl diyeceksiniz ve size nereye açacak Ben de ilk defa sizlerle açıyorum şu anda burada hemen zaten şurada görebilirsiniz Zalya Sanctuary'e gir diyor play'e tıklayacaksınız Hororo'yu buldunuz mu? Found diyeceksiniz. Daha sonrasında da size fotoğrafını, ekran görüntüsü almanızı isteyecek. Ve bununla ilgili de bir yandan da Twitter'da paylaşmanızı isteyecek arkadaşlar. Burada hemen Gold Link dediğimizde zaten arkadaşlar otomatik olarak ben işte buldum. 200 sent ödülü için katılıyorum deyip altına da arkadaşlar resmi paylaştığınız zaman bu görevi eksiksiz bir şekilde tamamlamış olacaksınız. Geçelim şimdi de ikinci kısma. Bir borsadan para kazanabiliyoruz demiştik. Neydi? Kukoyun arkadaşlar. Kukoyun yaz çılgınlığı diye bir etkinlik yapıyor. Ve 3 tane şartı yerine getirmenizi istiyor. Ama bu 3 tane şartı hemen yapmanız gerekecek. Neden mi? Bir sayfayı yenileyelim size. Nedenini göstereyim. Şu aşağıda hemen acele edin. Yalnızca 94 tane kal. 93 değil, Saymaya devam ediyor. Belki bitmiş de olabilir. Belki çok daha fazla vardır. Buradakinin bir görsel olduğunu unutmayın. Ama kişi sayısı sınırlı arkadaşlar. İlk tamamlayan 5000 kişiye... Yaklaşık olarak 20 dolar verecek bunun içinde mi yapmanız gerekiyor hemen şuradan arkadaşlar kayıt oluyorsunuz KYC'yi tamamlıyorsunuz KYC 1'i tamamlıyorsunuz daha doğrusu ikiye geçmenize gerek kalmayacak büyük ihtimalle Bunu da yapmadım daha sonrasında kaydı durdurduktan sonra ben yapacağım Ardından depozit yapacaksınız herhangi bir borsada binasta falan nasıl para yatırıyordunuz arkadaşlar bir 20 dolarlık içeriye dolar atın daha sonrasında da onunla bir al sat yapın UST ile artık USDC'yi falan değiştirirsiniz Arasındaki fark uçurum olmaz bir iki saatte işlemi tamamlarsınız bu sayede ardından da arkadaşlar aşağıda gerekli şeyler yazıyor bilgileri sizlere aktarıyor zaten 7 ile 14 iş günü içerisinde sizlere dağıtılacak sadece Türk kullanıcıları özel o yüzden korkmayın ama Türklerde de bir sürü kişi Aa, bedava para deyip akacağı için bunu kaçırmayın derim bir an önce yapın neyse Geçelim şimdi bir de üçüncü kısma, ne üçüncü kısım, Maria diye bir proje var arkadaşlar, bunun incelemesini daha paylaşmadım, İncelemesini de paylaşacağım ama bir an önce NFT ile ilgili kısmı paylaşacağım, daha öncesinde neydi, Planet Quest değil mi? Evet bu Planet Quest benzeri şeydi Planet Quest'i size paylaşmamıştım emin olamamıştım ama bedava dağıtılan NFT'den çok güzel kazanç sağlayanlar oldu nadirliğine göre. En kötü ihtimalle buradan da cebimize 5-10 dolar para girer eğer Planet Quest gibi bir talep olursa. Peki ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle siteye giriyorsunuz, sonra cüzdanınızı bağlıyorsunuz ama burada hemen dikkat diyoruz cüzdanı bağlarken garanti bir proje olmadığı tanımadığımız için daha yedek bir Cüzdanla bağlantınızı sağlayın. Ben burada ikinci account 2 ile bağlantımı sağladım. Hep bu tarz çöp şeylere account 2 ile giriyorum arkadaşlar. Daha sonrasında şimdi sizlerle birlikte yapacağım. Şu oyunun sesini de kapatalım ilk defa. Buradan bir aliens seçmemiz lazım. Neymiş federasyonu arkadaşlar teknoloji vesaire çok önemli mi? E, Vector Prime'lar ne inanıyormuş? Rift'in bir sonraki evrim olduğuna inanıyorlarmış ve genişlemekteki falan güç falan vesaire. Üçüncü kısımda da Echin Echinoxlar hangisini seçsek ki? Humanity. Abi, insanlık yok. İnsanlık uzak dursun. Biz ele geçirme Vector Prime'ı seçelim. Aynen. Vector Prime'ı seçtik. Daha sonrasında bize bazı görevler veriyor. Ne görevleri veriyor? Hemen Myria Account'ı oluştur. Ardından Discord'larına katıl. Twitter'larını takip et ve diğer görevimizle daha sonra sigil aldığımızda, claimlediğimizde dahil e, yaptığımız eyleme Twitter'da paylaş ve arkadaşlarını davet et. Buradaki puanları tamamladıkça da arkadaşlar hemen ne veriyor? 5 puan, 5 puan, 5 puan, 5.20 diye devam ediyor. Büyük ihtimalle aşağıdakilerde sonrasında Açılacak şu görevleri yaptıktan sonra ve puanları topladıkça da bir üst segmentteki şeylere geçiyoruz. Örneğin sigili aldığınızda paylaşıyor ya. Bunu paylaşabilmemiz için de dolayısıyla daha önceki diğer görevleri yapabilmemiz gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? 5, 10, 15 puan buradan gelecek. Herhalde bir tane de arkadaşınızı davet etmeniz gerekecek. Hemen ardından da ne yapıyoruz arkadaşlar? Puanları kastıkça bir üst seviye. Örneğin 50 puan da common veriyor. Puan da title veriyor. Çok önemli değil ama şuralara çıkarsak güzel olacak gibi. 500 puan da ultra layer veriyor vesaire vesaire diye artıyor neyse bu da daha sonrası ilerisi için yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi arkadaşlar kesin kazanç işte 5 dolar 10 dolar 50 dolar vesaire bir şey diyemiyorum ya Planet Quest'e de aynısını diyemeyip sizlerle paylaşmamıştım ama çok güzel kazançlar sağlayanlar oldu dediğim gibi. Bunda da artık bakalım en azından bir deneyin şansınızı görün diyeceğim. Bu videoyu da burada artık sonlandırıyoruz. Umarım hepsinden güzel kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Geç kalmadan yapın unutmayın çoğunun son günü yarın hatta KuCoin bitmiş bile olabilir. Bitmeden bir an önce şansınızı deneyin. Neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın.